Çağımızın yeni yedi harikası olarak görülen yapılar 21 aday arasında 6 yıl boyunca 100 milyon kişinin yaptığı oylama sonucunda belirlendi ve 07.07.2007 tarihinde Portekiz'in başkenti olan Lisbon şehrinde düzenlenen görkemli bir organizasyonla açıklandı. Bu 21 aday arasında ülkemizde İstanbul'da bulunan Ayasofya Camii de yer alıyordu. Gelin sizinle bu videomuzda günümüzün yedi dünya harikasını inceleyelim. 1. Kolezyum İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan oval biçimli 156 metre genişlik ve 188 metre uzunluğunda bir tarihi Milattan sonra 72 yılında yapımına komutan Vespasianus tarafından başlanan yapının tamamlanması, Milattan sonra 80 yılında Vespasianus'un oğlu Titus döneminde 8 yıl gibi döneminin emsal yapılarına göre çok kısa sürede tamamlanmıştır. Asıl ismi arena olmasına rağmen çok yakınında bulunan imparator Nero'nun heykeli ve Nero'nun konutunun yerine yapılmış olması sebebiyle ismi Colossus olarak anılmaya başlanmış ve günümüze ismi Kolezyum'a evrilmiş olarak gelmiştir. Kolezyum'un yapımı esnasında kireç taşı, volkanik bir kaya olan tüf ve tuğla ile kaplı beton kullanılmıştır. Büyük bir seyirci kapasitesine sahip olan yapı tarihin çeşitli dönemlerinde 50 bin ila 80 bin ara seyirci ağırlamıştır. 50 bin koltuk sayısına sahip olan arena giriş için satılan biletler de koltuk numarası ile satılıyordu ve günümüzdeki gibi fiyatları koltuğun konumuna göre ucuzdan pahalıya doğru satılıyordu. Arena, imparatorlar tarafından halkı ve aynı zamanda şehrin ileri gelenlerini eğlendirmek amacı ile inşa edilmişti. İçerisinde kran kırana geçen kanlı gladiatör dövüşleri düzenliyorlardı ve o dönemde halkın en büyük eğlencesi buydu. Bunlardan başka aynı zamanda birçok sosyal etkinlik de düzenleniyordu. Örneğin halk gösterileri, deniz savaşları, hayvan avcılığı, infazlar, meşhur savaşların yeniden canlandırılması gibi. Kolezyum ayrıca Roma Katolik Kilisesi ile yakın bağlantıya sahiptir. Paskal öncesi, cuma günleri dönemin papası tarafından amfiteyatroda Fener Alayı düzenlenmesi de bir gelenek olmuştur. Antik Roma'da binlerce insanın eğlencesi için öldüğünü tanıklık eden deyim yerinde ise ölümü temsil eden ünlü Kolezyum aranası günümüzde İtalyan hükümeti tarafından ölüm cezasına muhalefetin simgesi haline gelmiştir. 1999 yılından bu yana dünyada bir ölüm cezası ertelendiğinde Kolezyum altın sarısı bir ışıkla aydınlatılıyor. 2. Chichen Itza. Milattan sonra 1000 ve 1300 yılları arasında inşa edilmiş kent Meksika'da bulunan Maya uygarlığına aittir. Bir dönem Yucatan Yarımadası'nın dini merkezi olmuştur. Günümüzde Meksika'nın en çok ziyaret edilen ikinci sit alanıdır. Yıllık 1.2 milyon ziyaretçi alan şehir kompleksi 1988 yılından itibaren UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır. Şehrin içinde birden fazla yapı bulunmaktadır. Bunların çoğunluğu tanrılara yakın olmak için dini yapılardan oluşmaktadır. Baş rahibin ve rahibelerin tapınakları gibi. Aynı zamanda savaşçılar tapınağı top oyunu sahası ve tanrıların göklerde olduğuna inandıkları için gözlem evleri de mevcut. Çiçen İtza'daki El Castillo adıyla tanınan Kukulkan Piramidi ise kompleksin en önemli yapısıdır ve yüksekliği 24 metredir. Kukulkan Tapınağı ya da Kukulkan Piramidini mayalar, astronom ve matematik bilgilerini ortaya koymak istercesine belirli bir sistemle inşa etmişlerdir. Yapının dört yüzeyi 4 mevsim simgeliyor, bu dört cepenin her birinde 91 basamak yer alıyor. Böylece 4'ü 91 ile çarptığımızda bulduğumuz 364 sayısına en tepedeki sunağı 1 olarak eklediğimizde yıldaki günlerin sayısı olan 365'i bulmaktayız. İlginç bir diğer ayrıntı ise yalnızca ilkbahar ve sonbaharda Ekinoksların gerçekleştiği an piramide gelen güneş ışıkları sayesinde merdiven basamaklarının seyler çizen bir gövde oluşturup iki başlı yılan gölgesi oluşturmalarıdır. Bu yılan Kukulkan adıyla bilinen ilahi tüylü bir yılandır. Ayrıca piramidi inandıkları yeraltı alemi katları sayısı gibi 9 farklı düzey halinde düzenlemişlerdir. Piramidin tepesinden bakıldığında 300 hektarlık bir görüş alanına sahip olunur. Yani kentteki tüm yapılar görülebilmektedir. 3. Petra antik kenti Milattan önce 400 ile Milattan sonra 106 yılların arasında göçebe bir kabile olan nebatiler tarafından Ürdün'ün Lut Gölü ile Akabe Körfezi arasında kurulan ve bu yıllarda nebatilere başkentlik yapan Petra antik kenti 1036 kilometrekarelik bir alana yayılmıştır. Kireç taşına oyularak yapılan tiyatro, tapınak, ev gibi yapılardan oluşan kentin ismi Romalılar tarafından işgal edilince eski Yunanca olan Petra olarak anılmaya başlanmıştır. Petra, Yunanca'da taş anlamına gelmektedir. 1985 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. Petra, antik kentindeki başlıca yapılar El Hazne, Roma tarzında inşa edilmiş Amfi Tiyatro, Ad Deir Manastırı, kaya mezarlarının bulunduğu kanyon, kraliyet mezarları, Hazreti Musa'nın kardeşi Harun'un mezarıdır. Arabistan, Mısır, Suriye, Hindistan, Yunanistan ve Roma'ya yaptıkları ticaret sayesinde döneminin en zengin şehirlerinden olan Petra, yüzyıllar içerisinde yaşanan doğal afetler ve ekonomik sıkıntılar sonucunda terk edildi. Terk edilmesinin ardından 1812 yılına kadar göçebe Araplar haricinde pek bilinmeyen Petra, İsviçre asıllı gezgin Johann Ludwig Burckhardt tarafından yeniden keşfedildi. Petra'daki El Hazne'nin yani hazinenin de altında gizli gömülü bir bölüm olduğu ve bu bölümün kral mezarları olduğu araştırmalar sonucunda kesinleşmiştir. 4. Kurtarıcı İsa heykeli. Brezilya'nın ikinci büyük şehri olan Rio de Janeiro'da Corcovado'da üzerinde yer alır. Heykelin yapımına o dönemde ülkenin başkenti olan Rio de Janeiro'da Brezilya'nın bağımsızlığının 100. yılı şerefine 1922 yılında başlanıp 1931 yılında açılışı yapılmıştır. Bir inşaat mühendisi olan Heitor Silva Costa tarafından tasarlamış olan heykel, Fransız heykeltraş Paul Landowski tarafından da yapılmıştır. 30 metre boyundaki devasa heykel, 8 metre yükseklikteki bir kaide üzerinde durur ve 1145 ton ağırlığındadır. Açılmış kolların arasındaki genişlik 30 metredir. Corcovado Dağı'nın yüksekliği 710 metredir. Bu sayede heykel hemen hemen tüm şehirden görülebilmektedir. Tijuca Ormanı, insan eliyle dikilmiş yağmur ormanlarından oluşan ve 32 kilometre 2lik alana yayılan bir ormandır. Dünyada bir şehir sınırları içinde yer alan en büyük ormandır ve yine bir şehir sınırları içerisinde yer alan tek yağmur ormandır. Corcovado Dağı, bu ormanlık alanın içerisinde bulunur. Heykel ise dağın en tepesinde olduğundan heykele ulaşabilmek için ziyaretçilerin Corcovado Trini ile bu muhteşem ormanın içinde kıvrımlı yolları takip ederek zirveye ulaşmaları gerekmektedir. 5. Çin Seti M.Ö. 221 ile M. sonra 608 yılları arasında yapılmış dünyanın en uzun savunma duvarıdır. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 1987 yılında girmiştir. Kalıntıları Hai Körfezi'nde deniz kıyısından başlayıp Gobi Çölü'nün güneyinden batıya yönelerek devam eder. Settin yıkılmış olan kısımlar ile birlikte uzunluğu 8.851.8 kilometredir. Bugün ayakta kalan kısım, Min Hanedanı devrinden kalan 2500 kilometrelik settir. Bir Çin İmparatoru olan Qin Shi Huang, Milattan önce 221 yılında daha önceki krallıkların yaptırdığı duvarları birbiriyle birleştirerek setti uzatmaya başladı ve milattan sonra 17. yüzyıla kadar Çinliler setti uzatmaya devam etti. Settin kalınlık ve yüksekliği yer yer değişmekle beraber duvarın ortalama yüksekliği 4 ila 6 metre, taban kalınlığı 7 metre ve üst kalınlığı ise 6 metre civarındadır. Kalın olan yerlerin üzerinden atlar ve arabalar geçebilmektedir. Settin üzerinde 200 metrede bir gözetleme kulesi veya kale ve 9 kilometre bir de Fener Kulesi bulunur. Yapım amacı ise net değildir. Fakat tarihçilerin söylemlerine göre ülkenin sınırlarını başta büyük konu imparatorluğu olmak üzere Moğol ve Türk boylarının saldırısına karşı savunmak, savaşlarda esir düşürdükleri ülkelerin yöneticilerini sürgün etmek ve ağır işe sürerek cezalandırmak, ülkeden kaçışları önlemek amaçlı yapılmıştır. Bugün Çin Seddini ziyaret etmiş olan her bir kişi Çin Halk Cumhuriyeti'nde kahraman olarak kabul edilir. Tüm bu hikayenin en ilginç kısmı ise Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mao Zedong, Çin Seddini hayatı boyunca hiç ziyaret etmemiştir. Söylenenlerin aksine de Çin Seddi uzaydan görünmez. 6. Machu Picchu 2430 metre yükseklikte Hanh dağlarının zirvesinde Urubamba Vadisi üzerine kurulmuş olan şehir, Peru'nun Cusco şehrine 88 kilometre mesafededir. Bir Inka antik şehri olan Machu Picchu'yu, krallığı İnka İmparatorluğu'na dönüştürmüş olan Pachucutek-Cuyupagi tarafından 1450 yılları civarında inşa ettirilmiştir. Eski zamanlarda aşısı ve tedavisi olmayan bir salgın hastalık olan çiçek hastalığı, şehri sarınca inşasının tamamlanmasından kısa bir süre sonra terk edilmiştir. 1532 yılında bölgeyi işgal eden İspanyollar tarafından sık dağlar arasında kalmış olması sebebiyle fark edilmemiş olan bu şehir zarar görmeden zamanımıza kadar gelmiştir. Şehrin terk edilmesinin ardından geçen 360 yılın sonunda Amerikalı bir kaşif olan Hiram Bingham, 1911'de Machu Picchu yeniden keşfetmiştir. 1983 yılında da UNESCO Dünya Miras Listesine alınmıştır. Şehrin eski isminin ne olduğu bilinmemektedir. Bugünkü adı yakınlarında bulunan bir dağdan alınmıştır. Keşiften sonra yapılan araştırmalarda içinde yüzden fazla insan iskeletinin bulunduğu 50 adedinin üzerinde mezar keşfedilmiştir. Şehrin kuruluş amacının ne olduğu tartışılsa da bugünkü ortak görüş şehrin 700'den fazla inka asil ve din adamına ev sahipliği yapmış olduğudur. Machu Picchu 200'den fazla merdiven ile birbirine bağlı olan taş yapılardan oluşur. Şehirde toplam 3000 basamak bulunmaktadır. Ve basamaklar bugün hala gayet iyi durumdadır. Bölgede yaşanan sürekli toprak kaymaları nedeniyle sezona göre değişmekle birlikte günlük ziyaretçi sayısı çökme riskinden dolayı 2000 kişiyle sınırlı tutulur. 7. Taç Mahal Taç Mahal, Hindistan'ın Agra şehrinde, Yamuna Nehri'nin kıyısında günde 20.000 işçinin çalışmasıyla 1631-1652 yılları arasında inşa edilmiş bir anıt mezarıdır. İslam, Türbe Mimarisi'nin en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilir. Babür İmparatorluğu'nun 5. Hükümdarı olan Şah Cihan'ın 17 Haziran 1631 tarihinde genç yaşta 14. çocuğunu doğururken ölen eşi Mümtaz Mahal için yaptırılmaya başlanmış ve daha sonra ölen Şah Cihan'ın mezarı da buraya gömülmüştür. 1983'ten bu yana UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır. Mümtaz Mahal ve Şah sandukaları üst katta, kubbenin altında bulunur. Taç Mahal'in esas mimarının kim olduğu hakkında birçok görüş ileri sürülmüştür. 17. yüzyıldan kalma divanı mühendisatlı Mühendis adlı bir el yazması, Üstad Ahmet'in Taç Mahal'in mimarı olduğundan bahseder. Bu el yazmasının bulunuşundan sonra 1930'larda Üstad Ahmet'in yapımının asıl mimarı olduğu görüşü kabul görmüştür. Taç Mahal'in yapımında ince mavi damarları olan beyaz mermer kullanılmıştır. Aynı mermerden yapılan ve yerden yüksekliği 82 metre olan kubbeyi de mimar İsmail Efendi yapmıştır. Yapıdaki yazıları yazan Hattat ise Settar Efendi'dir. Anıtın dört yanına Hattat Setdar Efendi tarafından Yasin Suresinin tamamı yazılmıştır. Türbenin beyaz mermerden dört adette minaresi bulunur mahalin yüz yüzbinlerce akik, sedef ve firüze gömülü olan duvarlarında ayrıca 42 zümrüt, 142 yakut, 625 kırlanta ve 50 adet çok büyük inciler vardır. Dünyanın eski de harikasının aksine yeni belirlenmiş olan yedi harikasını bizzat ziyaret etme olanağımızın bulunmasının yanı sıra gidip göremesek de günümüz teknolojisiyle ekran karşısında bile onları gönümüze getirip seyredebilme ve tanık olma şansına sahibiz. Machu Picchu'nun merdiven sayısı, Taç Mahal'in duvarındaki incileri, Çin setin uzunluk sayısı kadar olmasa da emeğimize bir beğeni bırakmayı unutmayıp kanalımıza abone olursanız seviniriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.